Arkadaşlar merhabalar, Gelir vergisi Kanunu'nda sizinle bugün e, vergi uygulaması dersinde gelir vergisi ile ilgili sayısal sorular çözeceğiz. Buyurun arkadaşlar başlayalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuz diyor ki, serbest muhasebeci mali müşavir A ah. dediği zaman arkadaşlar biz ne anlıyoruz? Demek ki bu kişi serbest meslek erbabıymış, sahibi olduğu evi konut olarak kiraya vermiş, bir bölümünü iş yeri, bir bölümü de ikametgah olarak kullanmak üzere başka bir daire kiralamıştır. Evini konut olarak kiraya vermiş. Bir bölümünü iş yeri bir bölümünde ikametgah olarak kullanmak üzere başka büyük bir daire kiralamıştır. Arkadaşlar burada önemli. Gelir ve gizli arkadaşlar serbest meslek kazancında indirilecek giderler var. O indirilecek giderlerde arkadaşlar kanun koyucu diyor ki serbest meslekleri babı diyor ikametgahını aynı zamanda iş yeri olarak kullanabilir. Böyle bir durumda ne olacaktır? Böyle bir durumda arkadaşlar kira giderin diyor kanun koyucu tamamı gider olur. Diğer giderlerin ise yarısı gider olur diyor. A seçeneği diyor ki A seçeneği mesleki faaliyetinden 400 bin lira tahsil etmiş. Serbest meslek kazancına ne esası geçerli? Tahsil esası geçerli. Madem tahsil ettiniz mi? Tahsil ettik. O zaman ne yapacağız? Kazancı dahil edeceğiz arkadaşlar. Kazancı dahil ediyoruz. Ben burada arkadaşlar 400 bin lira tahsil ettiğime göre geliri atacağım. 150 bin lira alacağı daha sonraki yılda tahsil etmek üzere müşterileri anlaşmıştır. Daha sonraki yılda o zaman ben parayı almamışım. Parayı almadığıma göre kazancı dahil etmiyorum. Çünkü serbest meslek kazancına tahsil esası geçerlidir diyoruz arkadaşlar. B seçeneği. Bir önce yıldan kalan alacaklardan 100 bin lira tahsil edebilmiş, Tahsil ettin mi? Ettin. Serbest meslek kazancına tahsil esası geçerlidir. Tahsil esası geçerli olduğu için otomatik ne yapacağım? 100 bin lirayı arkadaşlar gelirim, ilave ettim. C seçeneği. Muhasebe standartları konusunda yazdığı bir kitabın yayın hakkı karşılığında bir yayın evinden 50.000 TL tahsis etmiştir. Serbest meslek kazançlarının istisna maddesi diyor ki kitap yazanların, sinema senaryosu yazanların, belgesel yazanların, heykel yapanların, bilgisayar programı yapanların kazançlarına diyor devlet ben vergi almam diyor. Maddenin ismi serbest meslek kazançlarında istisna maddesidir arkadaşlar. Telif kazancı diyoruz ve istisnadır. Denizli maddesi aynı zamanda ikametgah olarak kullandığı işçiliği olarak 36 bin lira kira. Arkadaşlar normalde bu kiralık yerin serbest mesajı hırbabı hem ikametgah hem işçiliği olarak kullanıyor. Ama kanun kovucu diyor ki tamamını diyor gider atabilirsin. Kiranın tamamını gidere atabiliyoruz arkadaşlar. Bakın 36 bin lira kiranın tamamını gidere attım. Ama diğer masraflar var 8 bin lira onların arkadaşlar yarısını. Gidere atabiliyorum. 30 bin lira personel ücreti, 15 bin lira sigorta primi, vergi resim harç ödemiştir. Bunları gidere atabilirim. Bunlarda sıkıntı yok. İş yerine per verilen personel için 5 bin lira, kırtasiye ve temizlik ve diğer masraflar 20 bin lira. Faaliyet konusunda uygundur. Onu da arkadaşlar ne yapabilirim? Gidere atabilirim. Onda ne yaptım? Gidere attım. Ee, kiraya verdiği konuttan, kiraya verdiği konuttan 12.000 lira haslat elde etmiştir. Arkadaşlar konut kiraya vermiş, istisna hakkından yararlanabilir. Fakat yakalanıyoruz. Neye yakalanıyoruz? Bu serbest meslek erbabı, serbest meslek kazancı var. İstisna düşme şansı arkadaşlar yoktur. Ne yapabiliriz? Götürü gider düşebiliriz ama. Gayrimenkul sermaye iradı olarak Ayrıca bildiriyoruz gayrimenkul 12 12.000 lira kazancımız var. %25 götürü gider gösteriyoruz arkadaşlar. 9.000 lira neyimiz var? Kazancımız net kazancımız kalmış oluyor. Bankadaki mevduattan 10.000 lira faiz geliri. Arkadaşlar bankadan elde edilen faizler beyan edilmez. Bankadan elde edilen faizler beyan edilmiyor. Diyoruz ki menkul sermayla gelirimiz var ama beyan edilmiyor. Ortağı olduğu adi komandit şirketten komanditer ortak olarak 11.000 lira kar payı ödemesi. Yalnız ortağın ismini komanditer ortak otomatikman ne olacak arkadaşlar? 1500 beyan sınırına tabi. 1500 rakamını geçmiş mi? Evet geçmiş. Mecbur arkadaşlar beyan edeceğiz. 11.000 lirayı beyan ediyoruz. Ee, diyor ki beyana tabi kazancı hesaplayınız diyor arkadaşlar. Benim arkadaşlar serbest meslekten arkadaşlar, gelirlerim bunlar. Serbest meslekten arkadaşlar giderlerim bunlar. Serbest meslekten net kazancım. Serbest meslekten arkadaşlar net kazancım şurası. Onun yanına bir de ne yapacağım? gelirini ilave edeceğim. Onun yanına arkadaşlar bir de menkul sermaye iradını ilave edeceğim. 3 kazancını topladığım zaman arkadaşlar 410 bin lira kazancım olmuş oluyor. Geçiyoruz ikinci soruya. Serbest muhasebeci mali müşavir bayağı 2016 yılında 160 bin lira serbest meslek kazancı elde etmiş. O zaman bunu arkadaşlar direkt beyan ediyoruz. Hiç sorgu sual yok. 15 bin lira geçici vergi demiştir. 15 bin lira sakana burada düşmüyoruz. Vergi hesaplayacağız. Ondan sonra düşmemiz gerekiyor. Ama 160 bin serbest mesaj kazan. Beyan edelim. Evet tamam. Bu tamam. Kiraya verdiği iş yerinden gayrimenkul kirası. Arkadaşlar kira gelirimiz var. İş yeri kirasıymış. İş yeri kirası arkadaşlar bürütten beyan edilir. Zaten soruda bize arkadaşlar bürüt vermiş. Süper diyorsun. Ben ne yapacağım? 40 bin lira arkadaşlar iş yeri kirasını bildireceğim. Ee, ve soruda arkadaşlar e, söylüyor mu? Evet söylüyor. Kira gelirinde götürü gider usulü benimsenmiştir. Kira gelirinin %25'ini otomatik gider gösteriyorum. Ve kazançtan düştüğüm zaman 30 binden net kazancım kalmış oluyor. C, B anonim şirketinin ortaklarından kar payı var 50 bin lira. Kar paylarının arkadaşlar yarısı istisnadır. Kalan sınırı için beyan sınırı uygulanıyor ama beyan da geçiyor otomatikman. Ama sadece yarısını beyan edeceğim. 50 bin bölü 2 diyoruz sadece yarısını beyan ediyorum. Banka mevduat faiz gelirimizi arkadaşlar beyan etmiyoruz. Bankadan çünkü kesinti yapıldığı için bunlar beyan edilmiyor. Benim beyana tabi kazancım ne olacaktır? Serbest meslek gelen rakamı toplayacağım. Gayrimenkul sermaye gelen rakamımı toplayacağım. Menkul sermaye gelen rakamı toplayacağım. 215 bin lira beyan etmem gerekiyormuş arkadaşlar. Üçüncü soru. Bay A 2016 yılında aşağıdaki gelirleri elde etmiştir. Birinci işverenden 30 bin, ikinci işverenden 25 bin, üçüncü işverenden 6 bin. Ne yapacağız? Beyan sınırına bakacağız. Beyan sınırı için en yüksek ücreti saf dışı bırakıyoruz arkadaşlar. Geri kalan rakamlara bakacağız ama SGK %15 düşüp ondan sonra bakıyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? Beyanısının altında kalıyor. Otomobil ücret beyanı arkadaşlar. Beyan edilmiyor. İş yeri kira verilen dükkan kirası iş yeri kirasıymış arkadaşlar. İş yeri kiraları brütten bildirir ama adam bana net vermiş. Ben bunu brüte çevirmem lazım arkadaşlar. Brüte çevireceğim. Brüt üzerinden beyan etmem gerekiyor. E, Brüt'e çevirmek için arkadaşlar ne yapıyorum? Bölü 0,80 formülünü kullanıyorum. Bölü 0,80 formülünü kullandığım zaman brüt ne kadar oluyor? 22.000 lira bildirmem gerekiyor. Mesken olarak kirayı verdiği dükkandan 11.300 lira kira gelirim var. 11.300 kira gelirim arkadaşlar bildireceğiz. İstisnaya düşebilir miyim peki? İstisna düşmek için arkadaşlar kanunun aradığı şartlara bakıyoruz. Ticari zirai mesleği kazancı yok. E, Gelirini eksik beyan etme veya hiç beyan etmeme otomatikmen yok. Ama e, burada bizim e, iş yeri kirasını e, 22.000 artı 30.000 30 açısından beyan ediyoruz. İş yeri kirasını beyan ediyoruz. Mesken kirası için ise... Ee, yararlanamıyoruz çünkü 110.000 sınırına takıldık 110.000 sınırını açtığımız için arkadaşlar ne yapamıyoruz yararlanma şansımız yok kanun diyor ki gayrimenkul sermaye adı menkul sermaye ücretler diğer kazanç vira toplamı 110.000 aşarsa yararlanamazsın diyor biz de ne yapamıyoruz onun için düşme şansımız yok istisnada ne yapamıyoruz yararlanamıyoruz ne yapacağız mesken kirası olarak 11.300 liraya düşeceğiz götürü gider dediyse götürü gider ne yapabiliriz düşebiliriz düşme şansımız var ee, ve kira toplamımız arkadaşlar gösteriyoruz 22.000 artı 11.300 33.000 lira kira gelirimiz var götürü gider gösterdiğimiz zaman götürü gider düşür, düşersek eğer 24.975 arkadaşlar kira gelirimiz var kira gelirimizden rakamımız 24.000 lira bir daha geri alalım orayı orası tam neticelenmedi ee, ücretten beyanım yoktu zaten ee, iş yeri kirasıyla şurada konut kirasını arkadaşlar birleştirdim birleştirince ne oldu 24.975 kira kazancımı olarak ne yapıyorum beyan ediyorum Evet arkadaşlar bir diğer sorumuza geçiyoruz bir diğer sorumuz e, dördüncü sorumuz diyor ki Bay A 2016 yılında aşağıdaki gelirlere elde etmiştir birinci işverenden elde edilen ücret Var ikinci işveren elerlerinden ücret var üçüncü işveren elerlerinden ücret var ne yapmamız lazım arkadaşlar beyan sınırına bakmamız gerekiyor beyan sınırı için en yüksek ücreti saf dışı bırakıyoruz geri kalan arkadaşlar ücretleri toplayacağız ve %15 SGK düşeceğiz bakacağız 30 bin altında mı üstünde mi ona göre ne yapacağız karar vereceğiz arkadaşlar bakalım bakalım ee, ücretle beyan sınıra için arkadaşlar kalan ücretleri topluyorum 31 bin lira yapıyor SGK hesapları 4650 Düştüğüm zaman 30.000'in 30 altında bir rakam kalıyor ve arkadaşlar ücretleri beyan etmiyorum. A seçeneği tamam. Oradan paçayı kurtardık. B seçeneği iş yeri olarak kirayı verdiği dükkandan dükkan kirası net 17.600. Arkadaşlar iş yeri kirası ne yapmamız lazım? Brüte çevirmemiz gerekiyor. Onu ne yapacağız? Brüte çevireceğiz. Bölü 0,80 formülünü ezberliyoruz arkadaşlar. İş yeri kirasında neti vermişlerse bölü 0,80 yapıyoruz. Ve o rakamı arkadaşlar ne yapmamız lazım? Beyan etmemiz gerekiyor. C seçeneğinde arkadaşlar mesken kirası var. Mesken kirası rakamımız ne kadar? 11.300 lira. 11.300 lirayı ne yapacağız? Beyan etmemiz lazım. İstisna düşme şansımız yok. Çünkü 110.000 kuralına takılıyoruz. Ne yapacağız? Onu beyan edeceğiz. Evet. Mesken kirası ne yaptı? 11.300 lira geldi. Bankadan elde edilen faiz. Bankadan elde edilen faizler ne yapılmaz? Beyan edilmiyor. Bankadan elde edilen faizler beyan edilmiyor. Onu ne yapmadık? Beyan etmedik. Otomatikman ne yaptık arkadaşlar? İki rakamımızı topladık. Peki kirada niye götürü gider düşmedik? Çünkü arkadaşlar soruda götürü gider diye bir ibare yok ki olmadığı için ne yapmadık arkadaşlar? Düşmedik. Sınav komisyonu size götürü gideri düşün derse arkadaşlar düşüyoruz. Düşün demezse kesinlikle düşme şansımız yok. Düşün deme şansımız düş derse düşeceğiz. Düşünme demezse hiçbir şey demezse de hiçbir şey yapmıyoruz. Evet arkadaşlar burada uygulama dersimiz burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.